Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız, Anahabers Bülteni ile karşınızdayız. Ben Deiriz Ömer, Tarık Yılmaz tarikhaber.com. Anahabers Bülteni başlıyor yaklaşık 0-0-0-13'lik bu ekranlarda. Günün önüne çıkan gelişmeleri sercim paylaşacağız. Anahabers Bülteni'imiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlayacak olursak. İletiyor Tarık Haber, TikTok. TV, Facebook tarih haber LinkedIn tarih haber yay tarih haber Tumblr bir haber Instagram tarih haber Twitter oturmaz, Reddit grant YouTube tarih haber TV ve VKM me tarihılmaz hesapları dayla izleyenler Diğer meca yapan yayınlarda da sizlerle benim bir kolayda yayınlıyoruz bir kolay kanalımız Tarih Haber Dünyasından bizlere de ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayınlayız efendim o canlı yayın kanalımız tarık haberköy ile bizlere ulaşabilirsiniz Likede yayınlayız. Lik'e kanalımız Tarık Aferin'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Sesli Odal adı Twitter sohbet odalarına beklemiyorsunuz. Değerli dostlar. Ana bir ülkeniz başlıyor. Bugün Cevdet ee, alıyorum. haber süpürüklerimiz efendim başlıyor bir de nonolive kanalımız baş nonolive kanalımızı da bekleriz değerli izleyenler <gülüyor> ve ana haber bültenimiz devam ediyor. E, Azar'da da yayındayız değerli dostlar. İlk haberimize geçiyoruz. ABD basını yazdığı Türkiye F-16 satışı ve Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. ABD basını yazdığı Türkiye'ye F-16 satışı ve Bayrak TB2 ile ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Haberi savunma alanındaki önemli yayın organları olan Defense News'te genel bir habere göre Bayraktar TB2 ve Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili dikkat çeken ifade kullanıldı. Daha önce ABD kongresinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla alakalı çaba gösteren çok sayıda kongresinin Ukrayna savaşı sürecindeki rolünün ardından Türkiye'ye F-16 satışına geçiş ışık yaktığını bildirdi. Türkiye'ye F-16 satışı ve Bayraktar TV-2 ile ilgili dikkat çeken ifadeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma alanındaki önemli yayın organlarından olan Defense Neste yer alan bir haberde Bayraktar TV-2 ve Türkiye F-16 satışı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla alakalı çaba gösteren çok sayıda Kongre üyesinin Ukrayna savaşı sürecindeki rolünün ardından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktığı bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin diplomasi çabaları ve Bayraktar TB-2'lerin dünya gündeminde olumlu anlamda geniş yer bulmasının yankıları devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ile alakalı olarak Türkiye F-16 satışına dair önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma alanındaki önemli yayın organlarından defense mesleğe yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle Ukrayna Savaşı'nda Bayraktar Tv-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği oldu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattı. Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var. Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongre'deki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongre'deki etkili isimlerin görüşlerine değer verildi. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dyle Borumeyax Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmaya ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye doğru yönde bazı eylemlerde bulundu. Bazı şeyler bizi arada rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var ifadesini kullandı. Türkiye F 16 16lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muciber argümanlar sundu. Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok komple üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Cimris, Türkiye'ye F-16 satışı bu konuda birçok tarafla konuştu. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim yorumunu yaptı f 16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız mesajını verdi. Bide'nin Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz dedi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri May Kucalı'nun ofisinden konuya ilişkin defense nese yapılan açıklamada ise, kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleriyle yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz ifadesi kullanıldı. Ukrayna'daki savaşın henüz bitmediğini işaret edilen açıklamada, Biden yönetiminin bu satış için kompilinin yetkisine başvurmasını bekliyoruz. Türkiye hala Ukrayna'daki çatışmada yapıcı bir rol oynuyor görüşü paylaşıldı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İsrail'de bir silahlı saldırı daha. Ölü ve yaralı var. DSYO. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0, -0 13e kadar değerli izleyenler. Son dakika haberine göre gelinim tavan yaptı Özda'dan Bakan söyledi yarın 11'de silahsız ve tek başıma dedi. Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Sistemihan Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanımız Özdağ Orasındaki gerilim tavan yaptı. Bakan soru katıldığı canlı yayında Özdağ için sert ifadeler kullanmıştı. Özdağ da sosyal medya üzerinden aynı sertlikte bir yanıt vererek Ben yarın 11'de tek başıma ve silahsız işe bakanlığının önünde olacağım zerre kadar cesaretim varsa beni şerefli Türk polisin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle dedi. İşler i̇şte Son dakika gerilim tavan yaptı. Özdağ'dan Bakan Soylu'ya, yarın 11'de silahsız ve tek başıma. Son dakika haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilim tavan yaptı. Bakan Soylu katıldığı canlı yayında Özdağ için sert ifadeler kullanmıştı. Özdağ da sosyal medya üzerinden aynı sertlikte bir yanıt vererek, ben yarın saat 11'de tek başıma ve Silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. ''Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle.'' dedi. İşte detaylar. Son dakika, kaçak göçmenlerle ilgili tartışmalar siyasi gündeme de yansıdı. Sığınmacılarla ilgili tepkisini sürekli dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim tırmandı. Canlı yayında Özdağ için çok sert ifadeler kullanan Soylu'ya, Özdağ tarafından sosyal medyada yanıt verildi. İşte Soylu Özdağ geriliminin detayları. Soylu, Özdağ'ın yaptığı sorus taktirdir. Bakan Soylu Türk'te katıldığı canlı yayında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamalarıyla ilgili yaptığı sorus taktirdir ifadelerini kullandı. Özdağ da bu sözlere, Soylu, Özdağ sorus taktikleri uyguluyor demiş. Sorus taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi... Öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Soros'tan, Denktaş ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendiği ifadeleriyle yanıt verdi. Son dakika, Süleyman Soylu'dan sessiz istila eleştirilerine çok sert yanıt. Ümit Özdağ bu sözlerle yüklendi, parası nereden geldi? Bakan Soylu yanıtı dinlemek istemedi. Canlı yayında gündemi değerlendiren Soylu'nun iddialarına Ümit Özdağ'ın yanıt vermesi üzerine moderatör, Özdağ'ın yanıtını okumak istedi. Bu anlarda sinirlenen Soylu, kabul etme. Toplantıyı terk ederim. Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir ifadelerini kullanarak moderatöre tepki gösterdi. Soylu ayrıca, ittibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya, ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ise bu anları sosyal medya hesabından yorumsuz notuyla paylaştı. Özda, 11'de bakanlığın önünde olacağım. Soylu'nun canlı yayınından yaklaşık bir saat sonra sosyal medyadan bir video yayınlayan Özda, Süleyman, Ben yarın saat 11'de tek başıma ve Silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk milleti görecek dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'la Macron arasında kritik görüşme. <gülüyor> Ama haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0 13e kadar tercih Pınar Gültekin acılı annesi için dört yıl hapis istendi değerli izleyenler. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra valle koyup yakan Cemal Metin ya, duruşma sonunda ''Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek?'' diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle acılı anne. Şefika Gültekin hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame 4 yıl 4 ay hapsi ile cezalandırılması istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul ederek Anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı. Pınar Gültekin'in acılı annesi için 4 yıl hapis istendi. Nuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 27 doğduktan sonra var ile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya 32 ''Duruşma salonunda seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek?'' diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle acılı Anne Şefika Gültekin hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek Anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı. Nula Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile ile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi. Acılı anneden duruşmada hakaret. Türkiye'de gündem olan vahşi cinayetle ilgili Mula 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat'ta görülen davanın 10. duruşmasına ses ve görüntü bilişim sistemi, SEDBİS ile katılan Cemal Metin Avcı'ya, Bacılı anne Şefika Gültekin, seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek diyerek hakarette bulunun, tehdit etti. Bu ifadeler duruşma tutanağında da yer aldı. İddianame hazırlandı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısı Sevcan Erciyaz tarafından hazırlanan iddianame Şefika Gültekin'in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandı olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı'nın çütleniden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı. 4 yıl 4 ay hapis cezası istendi. İddianame'de, Anne Gültekin'in alınan ifadesinde, Tınar'ı öldürmesinin psikolojik etkilerin nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadı. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Nula 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi. Av Özdemir, manidar ve düşündürücüdür. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Özdemir kızları bunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında iki yıldır dosya ve deliller ortadayken faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız dedi. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. v 100 yüreklerin bu haber bültenimiz <tık> devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 0.013'e kadar. Günlerdir sürüyordu çok konuşulacak gelişme yaşandı. Putin özü dileti, Rusya İsrail arasında Hitler ve Yahudi söylemleri konusunda gerilim sürerken Rusya'dan çarpıcı bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov'un tepki açan ifadeleri sebebiyle İsrail Başbakanı Başbakanı Naftali Bannet'ten özür diledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Laroum'un Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü söylemesi ve en büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi ifadelerini kullanması İsrail tarafında büyük tepki çekmiş. Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Günlerdir sürüyordu. Çok konuşulacak gelişme. Putin özür diledi.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 Rusya-İsrail arasında Hitler ve Yahudi konularında günlerdir süren bir gerilim yaşanıyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve en büyük Yahudi karşılıkları Yahudilerdi ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar İsrail tarafında büyük tepki çekmişti. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennet ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bennet'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin de Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği aktarıldı. He? Putin'in özrünü kabul edildi. Yavrov'un Hitler Yahudi asıllıydı. En büyük Yahudi karşılıkları Yahudilerin kendisiydi şeklindeki ifadelerini ele aldığı paylaşıldı. Benettin Yavrov'un ifadeleri için Putin'in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holocaust'ta ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği bildirildi. Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Benetti ve İsrail halkını kutladığı bildirildi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudiden %40'ının ve vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail'de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istediği ifadelerine yer verildi. Emrinin açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Lavrov'un Hitler Yahudi asıllıydı açıklamalarına İsrail'den tepki. Söz konusu açıklama ve açıklamanın yankıları günlerdir sürüyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yayıl Lafid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilimi ilişkin değerlendirmesinde İsrail'li paralı savaşçıların Ukrayna'daki azor taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haret'te yayınlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti. İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor. İsrail ordusu Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor. Lavrov'dan Hitler çıkışı. İsrail'den sert tepki, İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar. Kuleba, tek çıkış yolu. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lafib ve kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Yahudi Aleyhitar'ı açıklamalarına öfkeli olduklarını ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'da antisemitizmin Rus seçkinleri arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir. Antisemitizm tolere edilemez demişti. A, -L -A. A, -L -A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İsmet Ana haber bürtlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.13'e kadar değerli izleyenler. Suriyeli sığınmacının yorumu daha kızdırdı. Ahmet Hamopis'i bir numaralı koltukta göndereceğim dedi. Türkiye'de sığınmacılar konusu tartışmaya devam ediyor. Sığınmacılarla ilgili verdiği tepkilerle göndeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir sers çıkış daha geldi. Suriyeli sığınmacının Ümit Özdağ'ı eleştirmesine Özdağ sosyal medyadan yanıt verdi. Sığınmacıya Ahmet Hamodiye'ye seslenen Özdağ, seni bir numaralı koltukta göndereceğim ifadelerini kullandığı için i̇şte ayrıntılar. Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı. Ahmet Hamodiye'ye seni bir numaralı koltukta göndereceğim. Türkiye'de sığınmacılar konusu tartışılmaya devam ediliyor. Sığınmacılarla ilgili verdiği tepkilerle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir sert çıkış daha geldi. Suriyeli sığınmacının Ümit Özdağ'ı eleştirmesine Özdağ sosyal medyadan yanıt verdi. Sığınmacıya Ahmet Hamu diye seslenen Özdağ, seni bir numaralı koltukta göndereceğim ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar. Bayramdan önce sosyal medyada sığınmacıların paylaştığı şikandal videolar infiale yol açmıştı. Bayram tatilinde de İstanbul ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden gelen sığınmacı videoları nedeniyle Türkiye'de son günlerde sığınmacı konusu daha çok tartışılmaya başlandı. Ümit Özdağ'dan bir sert tepki daha. Sığınmacı politikasını sert eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada bir platformda konuşan Suriyelinin Ümit Özdağ'ı eleştirmesi, Zafer Partisi liderini çileden çıkardı. Suriyeli eleştirdiği, Ümit Özdağ'dan yanık gecikmedi. Sosyal medyada bir programa konuk olarak katılan Suriyeli bir sığınmacı, Ümit Özdağ için tek politikası göçmenler olan bir parti iktidar olabilir mi ya? Başka yaptıkların hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri sosyal medyadan paylaşan Özdağ ise sığınmacıya, Ahmet Hamur, Suriye'den geldi. Yasaya aykırı vatandaşlık aldın. Şimdi bize nasıl siyaset yapacağımızı mı öğreteceksin? Söz, yasaya aykırı vatandaşlığını iptal edip Zafer Turizm'in ilk seferiyle seni bir dolu koltukta yollayacağın karşılığını verdi. Soylu'ya da yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Suriyeli sınırmacılar hakkındaki açıklamaları ile ilgili yaptığı sorus taktikdir ifadelerini kullandı. Özdağ da Soylu'ya sosyal medyadan yanıt vererek, Soylu, Özdağ sorus taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Soros'tan Denktaş ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi dedi. Son dakika Süleyman Soylu'dan sessiz istila eleştirilerine çok sert yanıt. Ümit Özdağ yüklendi parası nereden geldi? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'la Macron arasında kırık. 40... Ana haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 00.13'e kadar değerli izleyenler. Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den Red geldi. Son dakika haberine göre Spor Trabzonspor'un şampiyonlu ilan eden Trabzonspor alt ay maçını İstanbul'da oynamak istiyor. Son oynanan Antalya Spor maçında taraftarların sahaya girerek zemine büyük zarar vermesinin ardından sağa kullanılacak hale geldi. Fenerbahçe ise Trabzonspor'un bu talebine karşı çıktı. seyircilerin sahaya girmesiyle birlikte hükmen mağlubiyet konuları konuşulurken tüm gözler Futbol e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve TFF'ye çevrildi. Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den red. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 6 ay maçı İstanbul'da oynamak istiyor. Son oynanan Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girerek zemine büyük zarar vermesinin ardından saha kullanılamayacak hale geldi. Fenerbahçe ise Trabzonspor'un bu talebine karşı çıktı. Seyircilerin sahaya girmesiyle birlikte hükmen mağlubiyet konuları konuşulurken tüm gözler PFDG ve retifeye çevrildi. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan flaş bir talep geldi. Maçın son düdüğü birlikte taraftarların sahaya girmesinden sonra zeminin büyük hasar alması, çimleri kullanılamayacak hale getirdi. Trabzonspor, bu sezonki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul'da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Hükmen mağlubiyet. Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçının bitimine iki dakika kalan maç bitti zannedip sahaya girmiş, Antalyasporlu iki futbolcu saldırıya uğramıştı. Yapılan anons sonrası saha boşaltılıp maçın tamamlanması sağlanmıştı. Böylece Bordomavilliler bükmen mağlubiyet cezasından kurtulmuş oldu. 52. maddeden sev. Trabzon Spor Kulübü, çıkan saha olayları sebebiyle içinde saha kapatma cezasını da kapsayan 52. maddeden Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ancak TFF, 2014 yılından beri saha kapatma cezasını uygulamıyor. Ali Koç karşı çıkıyor. Trabzonspor hem zeminin kötü olması hem de İstanbul'da fazladan bir şampiyonluk turu daha atmak için alt ay maçının Olimpiyat Stadında oynanmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu karara karşı çıkıyor. PFDK, Trabzonspora verilecek cezayı bugün yapacağı toplantıda verecek. Kupa töreni Trabzon'da. Trabzonspor şampiyonluk kupasını alt ay maçından sonra alacak. Bordo Mavili yönetim. Altı ay maçından bir iki gün sonra Medical Park Stadı'nda gerçekleştireceği özel gecede almak için tüffiye talepte bulundu. Stada dev platform kuracak olan yönetim, sanatçılara da konser verdirecek. Kutlamalar için de biletler satışa sunulacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı. Hayırlı olsun. Galatasaray zengin oluyor. 89 milyon euroluk büyük müjde. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.13'e kadar değerli izleyenler. Todex Stałasz'na ara karar verildi. Tüm sanıkların tutukluluk hali devam edecek. Kripto Para borsası Todex üzerinden binlerce insana mağdur ettiği iddia edilen biri, biri firari, altısı tutuklu 21 sanığın davasını ara, ara karar açıklayan mahkeme 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, firari Sio Faruk Fatih Özer'in babası Zülkü Özer'in de tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi kode davasında ara karar verildi. Tüm sanıkların tutukluluk hali devam edecek. Hidtopara borsası kode üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen bir firari 6sık tutuklu 21 sanığın davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, firari CEO Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in de tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Güven Özer, Serap Özer ve Cem Uzunoğlu savunma yaptı. 3 sanık da üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Firari sanık Faruk, Fatih Özer'in avukatı sanıklara soru sormak istedi. Mahkeme Başkanı, Fatih Özer'in noter aracılığıyla avukatına yetki vermediğini belirterek beyanının alınmasını reddetti. Sanık avukatlarından birisi söz alarak reddi hakim talep etti. Mahkeme heyeti, talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek reddi hakim talebini reddetti. Herhangi bir para aklama işine hizmet ettiğini bilmiyordu. Tutuklu sanık Onur Can Gündüz, Müşteri temsilcisi olarak çalıştığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek Faruk Fatih Özer'in kendisinden banka hesabını kullanmak istediğini söyledi. Özer'e banka hesap bilgilerini ve şifresini verdiğini ifade eden Gündüz'e Mahkeme Başkanı 75 milyonun üzerinde para transferleriyle ilgili senin bilgin yok muydu? Şeklinde soru yöneltince sanık Gündüz, herhangi bir kara para aklama işine hizmet ettiğini bilmiyordu. Kendisinin ve sisteme ait olan bu paranın hesabında kullanıldığını biliyordu. Özer'in banka hesaplarında kısıtlama olduğu için bizim hesaplarımızı kullanıyordu. Niye hesabında kısıtlama vardı bilmiyordum. Özer'in yurt dışına kaçmasıyla birlikte cezaevine atıldım. Neden cezaevine atıldığıma dair bir bilgim yok. Ben suç işlemedim. Banka hesaplarımın kullanılmasının suç olduğunu cezaevinde öğrendim şeklinde cevap verdim. İçeriden böyle bir şey yapılacağı aklımıza gelmezdi. Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz şirkette yazılımcı olarak çalıştığını kaydederek firmanın sorumlusu firmanın sahibidir. Ortada alınmış bir para varsa güvenilir kişi bu kişidir. Nasıl dışarıdaki kişiler tarafından soyunmaz diye görevimiz vardı, buna kafa yolluyordu. İçeriden böyle bir şey yapılacağı aklımıza gelmezdi ifadelerini kullandı. Arbaz, Faruk Fatih üzere inanmayı seçtiğini belirterek çünkü çevresindeki büyük insanları da yarı yolda bırakmış olacaktı. İnsanları dolandırıp yurt dışına kaçacağına ihtimal vermiyordum ama sonra kendisi yurt dışına çıktığını açıkladı dedi. Tutuklu sanık her Acar da üzerine atılı suçlamaları reddederek işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirtti. Fatih Özer'in yengesi, kaynımın sadece böyle bir yararı oldu. Tutuklu sanık Zuhar Özer, sigortadan yararlanmak için tipodete çalışır gözüktüğünü, Hayatında hiç yurt dışına gitmediğini iddia ederek altında çalışanlar olduğunu söylenmiş, iddiana göre iki tane çocuğun var. Onları büyütmek için uğraştım. İpto'dan falan anlamam. Benim şirkette sadece sigortam yattı. Genel sağlık sigortasından yararlanmak ve emekliliğim için sigortam yattı. Kaynımın sadece böyle bir yararı oldu, buna da yarar denilir mi bilmiyorum ama dedi. Mahkeme başkanı sınav neden eşinin şirketinde çalışmadın şeklinde soru yöneltince sanık biz Faruk Fatih Özerli abla kardeş gibiydik. Eşimin yanında çalışmak aklıma gelmedi. Eşim böyle bir teklifte bulunmadı kaynım bulundu. Üyüyenlerim için böyle bir şey yapmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum şeklinde cevap verdi. Diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek ve rahat etmeyi talep etti savcı iki sanığın daha tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar Mehmet Çiçek ve Recep Taş'ın hesaplarının şirketin içinin boşaltılmasında ve paraların aklanmasında yüksek hacimli kullanıldığına dair iddianamede tespitler olduğunu önüne sürerek bu iki sanığın tutuklanmasını talep etti. Altı sanığın tutukluluk hali devam etti. Para kararını açıklayan mahkeme heyeti, İtirari sanık Faruk Fatih Özer hakkında yakalama kararının beklenilmesine karar verdi. Tutuklu yargılanan altı sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Faruk Fatih Özer'in babası Zülküp Özer'in tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, savcının Mehmet Çiçek ve Recep Taş'ın tutuklanması yönündeki talebi de oy çokluğuyla reddetti. Duruşma 1 Temmuz 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi. Değil Değil de. De. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çiçek festivaline artan maliyetlerin gölgesi düştü. Bakın nerede ve ne halde bulundu. Türk seçmen yavaş'a oy verir mi? Çarpıcı sonuçlar. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 00.13'e kadar... İstanbul'da 449 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlere polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollara girdi. 444 kaçak 449 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin sınır dış edilmesi için işlem başlatıldı. İstanbul'da 449 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 449 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik, umuma açık alanlarda denetim yaptı. 206 Selvi Afgan, 111 Pakistanlı. Yapılan denetimlerde 206 Afganistan, 111 Pakistan, 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere il göç idareleri bünyesindeki geri gönderme merkezlerine gönderilecek. 209 bu hakkında adli işlem. Öte yandan polisin dört günde yaptığı denetimlerde toplamda 1391 kaçak göçmen yakalandığı bunlardan suça karışan 209 kişi hakkında adli işlem uygulandı, 1182 tanesinin de sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çiçek festivaline artan maliyetlerin bölgesi düştü. Çok konuşulacak gelişme. Putin özür diledi. Operasyon çocuklarını tek tek çık. Son haber rütterimiz devam ediyor yaklaşık 00.13'e kadar değerli izleyenler. 5 Mayıs 2022 koronavirüs belirleri açıklandı. İşte tabloda son durum. Saat Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 1253 kişi koronavirüse yakalanırken 11 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Türkiye'de bu güne kadar uygulanan aşı 147 520 bin .160, 160 doza yükseldi. İşte tablo tabloda son durum. 5 Mayıs 2022 koronavirüs verileri açıklandı. İşte tabloda son durum. Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 1253 kişi koronavirüse yakalanırken 11 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 520 bin doza yükseldi. İşte tabloda son durum. Türkiye'de son 24 saatte 101.263 Covid-19 testi yapıldı, 1.253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama verileri Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu COVID-19 SADDIC UTV sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 101.263 Covid-19 testi yapıldı, 1.253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 520 bin doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Hamasya, Nula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iler ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Müşk, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. 5 Mayıs virüs Tablosu Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çiçek Festivali'ne artan maliyetlerin gölgesi düştü. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.13'e kadar değer izleyenler. Bakan Nebati enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını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 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunu belirterek son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz ifadesini kullandı. Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dövizdeki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunun altını çizen Nebati, ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet'in rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körükemiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken, Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan daha farksız değerlendirmesinde bulundu. Negatif Söz konusu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkede döviz kuru gelişmelerine bağlı enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin de bir gerçek olduğunu vurgulayarak, kur korumalı mevcut ürünleri başta olmak üzere Aralık ayından bugüne alınan tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladıklarını ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını bildirdi. Bunlara ek olarak katma değer vergisi ve vergi indirimlerinden saha denetimlerini. Stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlardan kapsayıcı teşvik paketlerine kadar geniş önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Nebati şunları kaydetti. Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla <gülüyor> bakanlığımız koordinasyonunda dijital ürün takip sistemi çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırlı, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Memur ve emekli 2022 zammı ne açıklanacak? VPG fiyatları için flaş iddia. Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı. En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen hızlı ait olup bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları. Ama <gülüyor> haber bültenimiz devam ediyordu. Yaklaşık 00.13'e kadar değerli izleyenler. Günün videosunda bugün d yüreklerin ağza geldiği anları böyle kaydediyor. D100'de yüreklerin ağza geldiği anlar böyle kaydedildi. Kocaeli D100 karayolunda motobüsletiyle sihir halinde olan sürücü sihir halindeki başka bir motobüslette ayağıyla destek vererek denge tutmaya çalıştı. Gençlerin garip ve tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası da ambeyan yansıdı. D100'de yüreklerin ağza geldiği anlar böyle kaydedildi. Kocaili 100 karayolunda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, seyir halindeki başka bir motosikleti ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı. Gençlerin garip ve tehlikeli yolculuğu, cep telefon kamerasına yansıdı. Akıl almaz olay, İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir başka motosikleti sürücüsü üzerindeyken dengede tutmaya çalıştı. Yüreklerin ağza geldiği anlar. Kaskları da bulunmayan gençler, trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak Elbüz Karayolu'nda tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Yüreklerin ağza geldiği anlar, bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Hilde ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çiçek festivaline artan maliyetlerin bölgesi düştü. Çok konuşulacak gelişme. Putin özür diledi. Gerilim tavan yaptı. Özdağdan Bakan Soyluya, yarın 11'de silahsız ve tek başımda. Ve değerli izleyenler bu haberimizde tarikhaber.com <gülüyor> ana haber rütbelerimizin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemizde bizlere destek verebilirsiniz değerli izleyenler. Daha mutlu, daha zorlu ve daha güvenli bir e, Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakışanmak dileğiyle son çıkardım.